Böbrek taşları her yaşta, herkeste olabilir. Çoğu zaman şiddetli ağrı ya da idrarda kanama ile kendini gösterir. Böbrek taşları idrar yoluna tıkayıp böbreği bozabilir. Gelen ağrı, taşın büyüklüğü ile orantılı değildir. Küçük bir taş, büyük bir taştan daha fazla ağrı yapabilir. Duyduğu ağrının diğer ağrılardan farkı, belirli pozisyon ve istirahat ile geçmez. Hasta, doğum sancısı gibi kıvranır. Hangi pozisyonda olursa olsun, ağrı spazm şeklinde, aralıklı gelir. Hastalığın ciddiyeti ağrı ile orantılı değildir. Taş ağrısı olan bir hastanın mutlaka bir ürologa gidip en azından bir film, ultrason ve idrar tahlili yaptırması gereklidir. Eğer bu tetkiklerde teşhis konulmazsa, ilaçsız bir tomografi ile taşın yeri saptanır. Gerekli tedavi, ürolog tarafından belirlenir. Bu taşın tedavisi, 3 şekilde olur. 1- Hastanın kendini düşürmesiyle, 2- idrar yollarında tıbbi aletlerle girerek ve taşı parçalayarak, 3- Dışarıdan taş kırma veya cerrahi müdahale ile olabilir. Hangi tür işlem yapılacağına uzman doktor karar vermelidir.